Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız. Ana Haber Bülteni'yle karşınızdayız. Ben de Yüzüber Tarkımaz'a tarikhaber.com Ana Haber Bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Güneşkan gelişimleri isterseniz paylaşacağız. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çek olursak, Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Instagram, Tarık haber reddit e, Twitter Tarık Haber reddit ground type etmişe YouTube Tarık Haber TV VKM tarifte bazı hesaplarıyla yayındayız diğer sosyal medya kanalımızı tanıcak olursak bir kolay da Tarık Haber TV olarak yayınlarız Ukcanlı yayında yayındayız canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV dikide e yayındayız Diket kanalımız Tarık Haber TV ve Buskes'te yanacağız Buskes'te yanımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz bunu onun live'da takip eden more. Mm -hmm. Efendim olayda da dediğimiz gibi yayındayız. Nolay like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Ek haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bu bugün dolar günü değerli izleyenler. 18,87'ye düşüşle Euro 20,07'ye düşüşle. Altın e düşüşle. Borsa 5.71'e düşüşle ve Bitcoin 23.778'e gün düşüşle Kapatmış. Tahminler tutan ağaç görürüz. Bir kendi daha uyardı. Bugün olmazsa yarın deprem olacak dedi. İzmir'deki faylanan mevcut durumu hakkında Bilgi veren jeolog, deniz jeoloji uzmanı ve bilim akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür. İzmir gerçek alınanlı bir deprem kenti dedi. Canlı faylar var. Çok az kendimize Bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Dedi. Tahminleri tutan Naci Görür bir kenti daha uyardı. Bugün olmazsa yarın deprem olacak. 22 Şubat 2023-2050 İzmir'deki faylarının mevcut durumu hakkında bilgi verenci olup deniz uzmanı ve bilim akademisi üyesi profesör doktor Naci Görür İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Canlı faylar var. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır dedi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İzmir Ticaret Odası (İsto), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EPSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) İzmir için yol haritası belirlemek amacıyla bir araya geldi. Naci Görür İzmir'e dikkat çekti. Toplantıda konuşan Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaştı. Akkari ile Erzincan, Bingöl, Karlova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya, Mola arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktaran Görür, İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımdan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Bu az bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisem depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi. Şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı. Mikro belgeleme çalışması yapıyor. O türlü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. 9 Eylül'ün gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir'in şansıdır diye konuştu. Afet Bakanlığı kurulsun. Açıklamasının devamında mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden görür. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun için Afet Bakanlığı kurulsun şeklinde konuştu. Türkiye ekonomik olarak dizüstü çöker. İstanbul ve Marmara depreminin Marmara bölgesindeki ekonominin çarklarını durduracağını savunan Profesör Doktor Naci Görür, beklediğimiz İstanbul depremi Marmara bölgesindeki ekonominin çarklarını durduracak. Hiç dünyası biz depreme hazırız diyemez. Marmara bölgesi üretim, sanayi ve ticaretin %60'lığı ve daha fazlasını kapsıyor. Bu çarklar durduğu zaman, üretemez olduğu zaman bu ekonomiyi 2 sene içinde eski kapasite kavuşturamazsınız. 10 seneye kendine getiremezsiniz. Ekonominin çarkları durduğu Marmara Bölgesi'nde Türkiye ekonomik olarak dizüstü çöker. Çünkü ekonominin deyini Atardamarı Marmara Bölgesi onu durdurduğunuzda Türkiye dizüstü çöker. Ekonomik bağımsızlığını yitirir dedi. Yorumlar. 500. Valla haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ikram ve diğer haberle geçiyoruz. Hiç böyle görmemiştik. Cristiano Ronaldo'yu Suriye Arabistan'da şekillen şekli soktular değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo kulübü Alnarsan düzenledi Suriye Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Geneliksel elbise giydilen Ronaldo takım arkadaşları Anderson Taliska, Luis Gustavo gibi isimlerle kılınç dansı yaptı. Hiç böyle görmemiştik. Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da şekilden şekle soktular. 22 Şubat 2023-21.00 Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nasser'ın düzenlediği Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Geleneksel elbiseler giydirilen Ronaldo, takım arkadaşları Anderson Taliska, Luis Gustavo gibi isimlerle kılıç dansı yaptı. Manchester United'la sözleşmesini feshedip Suudi Arabistan ekibi al senelik 200 milyon euro maaşla imza atan Cristiano Ronaldo yeni kulübüne her geçen gün daha da alışıyor. Yaptığı paylaşımlarda oldukça mutlu olduğu görülen Ronaldo, al düzenlediği etkinlikte ön planda yer aldı. Kiliç dansı yaptı. Su Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü için düzenlenen kutlamada Al Nassr'ın dünya çapındaki isimleri Cristiano Ronaldo, Anderson Taliska, Luis Gustavo ve teknik direktör Rudi Garcia, geleneksel kıyafetleri giyip kılıç dansı yaptı. Hayranları ikiye bölündü. Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarını ikiye böldü. Yıldız futbolcunun Avrupa'daki rekabeti bırakıp Suudi Arabistan'a gitmesini kabullenemeyen sevenleri bu paylaşıma tepki gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları ise Ronaldo'nun fotoğraflarına beyni adadı. Türkiye'deki sevenleri tepkili. Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili herhangi bir destek ya da geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayrı üzmüştü. Portekizli Yıldız'ın bu konuda halen sessiz kalması tepkilerin büyümesine neden oluyor. İşte kutlamadan öne çıkan kareler. Yorumlar 500 Tahminleri tutan Naci Görür bir kenti daha uyardı. Bugün olmazsa yarın deprem olacak Vali Aksoy, sökede konuk edilen depremzedeler ile görüş. Ana haber pürtenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Depremanda panikte kaçan Mp1 paylaşı paylaşır videoyla yanıt verdi değerli izleyenler. Hatay'la meydana gelen 6.4'lük depreme canlı yayında yakalayan ve sarsıntı sırasında panikle kaçmaya başlayan mp Hatay milletvekili kaçıkçı Kaşıkçı paylaştı paylaştığı videoyla yanıt verdi. Hatay'ın yerli bir olmuş halde paylaşan Kaşıkçı. Ve bir şeyden çıktım, vicdanınız kurusun, Rabbim hiçbir kulunu böyle bir acıyla imkan etmesin deriz. Deprem anında panikte kaçan MHP'li vekil eleştirilere paylaştığı video ile yanıt verdi. 22 Şubat 2023-21.01 Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme canlı yayında yakalanan ve sarsıntı sırasında panikte kaçmaya başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı eleştirilere paylaştığı video ile yanıt verdi. Hatay'ın yerli bir olmuş halini paylaşan Kaşıkçı, böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiçbir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin, dedi. 20 Şubat pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04 dedetme ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. MHP'li vekil canlı yayını bırakıp kaçtı. Hatay'da bir kez daha yıkıma yol açan depremlere Milliyetçi Hareket Partisi, Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı canlı yayında yakalandı. Yardım dağıtım merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaşıkçı, şiddetli sarsıntı sonrası panikte kaçtı. Eleştirilere video ile yanıt verdi. Yayını bırakıp kendisini binanın dışına atan Kaşıkçı, eleştirilerin hedefi haline geldi. Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kaşıkçı, eleştirilere sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Vicdanınız kurusun. Atay'ın yerli bir olmuş halini paylaşan Kaşıkçı, böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiçbir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin, dedi. Yorumlar 500 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 248 saat sonra kurtarılan arena Ölmez'e ilk mesaj geldi. Çok zordu ama mücadele ettim dediz. 6 Şubat günü Karamanmaraş merkezi depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan arena Ölmez. Çok zor bir süreçti ama mücadele ettim vazgeçmek istemedim dediz. 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'den ilk mesaj, ''Çok zordu ama mücadele ettim.'' 22 Şubat 2023-2026 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. ''Vazgeçmek istemedim.'' dedi. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara'ya getirilmişti. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi. Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor, ifadelerini kullandı. Bizim için bir mucize oldu. Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise çok şükür biz de çok mutluyuz. Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama çıkınca bizim için de bir mucize oldu. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah önünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun şeklinde konuştuk. Kaynak İHA Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı değerli izleyenler. Süper Lig'in 23. haftasında Konya Spor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenmanlar son sürat devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus antrenmandan şampiyon şampiyonluğa geri dönüş için paylaşımı yaptı. Jesus'un paylaşımı sosyal medyada zirveye oturdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Lassus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı. 22 Şubat 2023-2035 Süper Lig'in 23. haftasında Konya Spor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenmanlar son sürat devam ediyor. Portekizli Teknik Direktör George Jesus Antrenman'dan şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz paylaşımı yaptı. Jesus'un paylaşımı sosyal medyada zirveye oturdu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçın 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağı bildirilmişti. Şampiyonluk mesajı. Antrenmanlara devam eden Sarı Nacivertlilerin teknik direktörü George Jesus, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı paylaştı. Lesus'un paylaşımı sosyal medya gündeminde bir anda zirveye yerleşti. Geri dönüş için hazırlanıyorum. Tecrübeli Portekizli teknik direktör yaptığı paylaşımda, şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin puanı 45. Sarı lacivertliler bu sezon George Jesus yönetiminde 21 maçta 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde 45 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray maç fazlasıyla 54 puanla zirvede bulunuyor. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. <gülüyor> CHP Vekili Atay'da konuştu. Devlet hastanesinde boşaltıldı. Vatandaşlarının sağlık hizmeti alacağı bina kalmadı dedi. CHP'nin bulan milletvekili Burak Erbaş. Hatay'da meydana gelen iki depremin ardından boşaltılan Hatay Devlet Hastanesi'nin önünde Hatay'da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı. Şu anda oluşturulan sahra çadırlarında insanlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Maalesef ülke 20 yıldır yöneten anlayış tarım arazilerinin ortasında bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi açıklamasını yapmış.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 Maalesef ülkeyi 20 yıldır yöneten anlayış tarım arazilerinin ortasına bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi, açıklamasını yaptı. CHP Mola milletvekili Burak Erbay, 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından boşaltılan Hatay Devlet Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Erbay, hastanenin tarım arazisine kurulduğunu belirterek ilk depremde binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. ...sağlık hizmeti alınacak bir bina kalmadı. Erbay, depremin olduğu ilk günden bu yana CHP milletvekilleri olarak Hatay bölgesindeyiz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle yaşanan ikinci büyük depremden sonra artık Hatay'da vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alacağı herhangi bir bina kalmadı. İşte şu anda arkamda görmüş olduğunuz Hatay Devlet Hastanesi de boşaltılmış durumda, ifadelerini kullandı. İlk depremde kullanılamaz hale geldi. Erbay sözlerine şöyle devam etti, şu anda oluşturulan sahra çadırlarında insanlar tedavi olmaya çalışıyorlar. Yani sağlık amacıyla gelinen bir binanın artık sağlıksız yapıldığını bu depremden sonra gördük Maalesef ülkeyi 20 yıldır yöneten anlayış arazilerinin ortasına bu hastaneyi kurmuş. İlk depremde de bu bina kullanılmaz hale geldi. Bu aklın depremden zarar gören bölgeleri de tekrar ayağa kaldırıp tedavi etmesi, doğru iş yapması mümkün değildir. Taynak ANKA Yorumlar. 500. Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte boyunca ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bravo Açeren anlamda hareket gel geldi. Avrupa maçına siyah formayla çıkacaklar değerli izleyenler. <gülüyor> Pelotcb ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 25. haftasında yarın akşam Port Partizan'de oynanacak maça siyah formayla çıkacak. Fenerbahçe'den anlamlı hareket. Avrupa maçına siyah formayla çıkacaklar. 22 Şubat 2023 202021 bahçebeko ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk Havayolları Eurolig 25 haftasında yarın akşam Partizan ile oynanacak maça siyah forma ile çıkacak Fenerbahçe Beko ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı Eurolig 25 haftasında Fenerbahçe beko Partizan ile kozlarını paylaşacak sarı lacivertli kulüp oynanacak maça siyah forma ile çıkacak siyah forma ile çıkacaklar Kulüpten yapılan açıklamada partizan maçında siyah formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızda denildi. Yorumlar 500 7.6 Ama haber bütünümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Muharrem İnce'ye girdiği enkazdan video paylaştı. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş, yerim yanıyor dedi. Merkez Partisi Genel Başkanı Muharrem sosyal medya hesabından Karamanmaraş Haydar Aliye bulvarında enkaz halindeki bir bina girdiği anların görüntüsünü paylaştı. İnce videoya insanlarımız ölüme terk edilmiş, yerim yanıyor notunu düştü. Muharrem İnce girdiği enkazdan video paylaştı. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş, ciğerim yanıyor. 22 Şubat 2023-1956 Milliyet Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Haydar Aliyev Bulvarı'nda enkaz halindeki bir binaya girdiği anların görüntüsünü paylaştı. İnce, videoya insanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor, notunu düştü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet bölgesinde bulunan Memleket Partisi lideri ince, Haydar Aliyev bulvarında bir binanın enkazından görüntü paylaştı. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Depremin 17. gününde henüz tek bir ekibin bile uğramadığı binaların olduğunu dile getiren ince, Kahramanmaraş Haydar Aliyev bulvarındayım. Bugün depremin 17. günü ve hala tek bir ekibin bile uğramadığı binalar var. İnsanlarımız ölüme terk edilmiş. Ciğerim yanıyor, ifadelerine yer verdi yorumlar. 500. Ana haber bölümümüz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kocare Belediyesi'nin kurduğu çadır kent ziyaret eden Kılıçtarolu, Övgüler dizdi değerli izleyenler, Bu Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesi'nin Hatay'da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tayyip Büyük Akınım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan övgüyle bahseden oldu. çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. Acı hepimizin ortak acısı. Yaraları elbirliğiyle hep birlikte saracağız inşallah dedi. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim. Hocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu, örgüler dizidir. 22 Şubat 2023-1952 Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesi'nin Hatay'da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tahir akından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan örgüyle bahseden Kılıçdaroğlu, çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. CHP'nizin ortak acısı. Yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız inşallah. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan deprem felaketlerinin en yoğun hissedildiği hataya gelerek şehir merkezini ve çadır kentleri gezdi. Kocaeli Belediyesi'nin kurmuş olduğu çadır kenti de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanı Tahir Büyükakı'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Onları çok iyi anlıyoruz. Kurdukları çadır kentte gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçları karşıladıklarını söyleyen Büyük Akın, aynı zamanda çocukların bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tahir Büyük Akın bölgede yapmış oldukları çalışmaları belediye başkanları ile organize, bir halde yürüttüklerini dile getirdi. 1999 Marmara depremini hatırlatan Büyük Akın, onları çok iyi anlıyoruz ve yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla buradaki yerel yönetimler ile birlikte organizasyon içinde elimizden geleni yapıyoruz dedi. Size yürekten teşekkür ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise çalışmaları için Tahir akına teşekkür ederek çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. CHP'imizin ortak acısı. Yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız inşallah. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Siz Kocayli Belediye Başkanı olarak elimizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim dedi. Kaynak İHA Yorumlar Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu uh, ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü sonra kendini vurdu değerli izleyenler. Apion Karahisar'ın dinar içerisinde karısını silahla öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam daha sonra baş, silahla başına dayayarak kendini vurdu. 81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü sonra kendini vurdu. 22 Şubat 2023 19:23 Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde karısını silahla öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam daha sonra silahı başına dayayarak kendini vurdu. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde meydana gelen olayda MT 81 isimli yaşlı adam tartıştığı karısı Belget'i 51 ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı Beldesi Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Patron Çıldır yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor değerli izleyenler. Husi'yi de forma giyen Genç futbolcuları oynayarak gelişe, gelişebileceği bir kulüp satın almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın İlanda Kulübü Dundalk için temaslara bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Atron çıldırdı. Acun Ilıcalı yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor. 22 Şubat 2023-1942 Bull City'de forma giyen genç futbolcuların oynayarak gelişebileceği bir kulüp satın almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın, İrlanda kulübü Dundalk için temaslarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İngiltere Championship takımlarından Bu City'yi satın alarak adından söz ettiren Türk iş insanı, Acun Ilıcalı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Sportkin İrlanda merkezli LMFM'den derlediği habere göre, Acun Ilıcalı İrlanda kulübü Dundalk'ı satın almakla ilgileniyor. Pilot kulüp olacak. Geçtiğimiz günlerde Hull de forma giyen genç oyuncuların oynayarak gelişeceği bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu belirten Ilıcalı'nın hedefinde İrlanda kulübü Dundalkın olduğu aktarıldı. İrlanda'nın en başarılı ikinci takımı. Satın alma işlemi gerçekleşirse Dundalkın 11 yıldaki 5. farklı sahibi Acun Ilıcalı olacak. İrlanda Premier Ligi'nde yer alan Dundalk Epsi, 14 İrlanda Premier Lig Şampiyonluğu, 12 İrlanda FA Kupası ve 7 İrlanda Lig Kupası bulunuyor ve İrlanda'nın en başarılı ikinci kulübü konumunda yer alıyor. Piyasa değeri 2 milyon euro. Dundalk Kulübü futbolcularının transfer toplam piyasa değeri 2 milyon euro. Bu City'yi yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bedelle alan Acun Alıcalı'nın Dundalk PC'yi cüz'i bir rakama bitirmesi bekleniyor. LMFM'deki haber. Yorumlar. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Depremi ilk anları polis testine yansıtı. Tüm personeli uyan, uyandırın herkes acil durum konumuna gelsin denildi. Karavanmaraş merkezi meydana gelen Depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsisinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde Pırlant Otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımıza çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor anonsları yer aldı. Depremin ilk anları polis telsisinde tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin. <gülüyor> 22 Şubat 2023-1956 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, fırlanta otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor, anonsları yer aldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları felaketin boyutunu yansıttı. Herkes acil durum konumuna geçsin. Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağ deviren Telsiz anonsunda ivedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin dediği yer alıyor. Çok sayıda vatandaş binanın altında. Polis haber merkezi ile çalışan nöbetçi polis arasında geçen telsiz diyalogunda, pırlanta otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor. Anonsları yer alıyor. Kaynak DHA Yorumlar 500 Ana haber ülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da terklinik yarattı. Vatandaşlar korpudan evlerine dönemiyor. Karamanmanış merkezi depremlerden yaklaşık bir hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar 20 Şubat'taki Hatay merkezi iki depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceleriz. Uzmanların Adana merkezi deprem uyarılarıyla terklinik kapılan halk evlerine dönmekte derin. Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı. Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor. 22 Şubat 2023 19.01 Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık bir hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli iki depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi. Uzmanların Adana merkezli deprem uyarılarıyla tedirginliğe kapılan halk, evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Adana'da bölge halkı toplanma alanlarında çadır kentlerde gecelemeye başladı. Kentte yaklaşık bir hafta sonra birçok kişi evlerine geri döndü. Hatay'ın defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yine aynı korkuyu yaşayan bölge halkı evlerinden çıkıp yine toplanma alanlarında gecelemeye başladı. Uzmanların Adana merkezli deprem uyarılarının ardından tedirginliği atan çoğu kişi evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor. Bu psikolojiyle evime dönemem. 6 Şubat'taki depremlerin ardından Merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem diye konuştu. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor. Bu alanında annesiyle geceleyen çok şükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28, ilinde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonun yükseliyor, dedi. Evlerine dönmek istediklerini fakat dedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti. Kaynak DHA Yorumlar haber pürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Nereden nereye bir efsanesi David Beckham panke günü paylaşımıyla gündem oldu. İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsaneye olan David Beckham'ın pankekle adeta futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Eski futbolcunun tav tavada kızarttı pankeki göğsünde yumuşatarak kontrol etmesi akıllara eski günlerini getirdi. Nereden nereye? Bir dönemin efsanesi David Beckham pankek günü paylaşımıyla gündem oldu. 22 Şubat 2023 1850 İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden olan David Beckham'ın pankekle adeta futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Eski futbolcunun tavada kızarttığı pankeki göğsünde yumuşatarak kontrol etmesi akıllara eski günlerini getirdi. İngiltere milli takımı, Manchester United ve Real Madrid'in efsanelerinden David Beckham, pankek günü, etkinliğinden eşi Victoria Beckham ve kızı Harper ile mutfağa girdi. Yeşil sahalardaki bünerlerini mutfakta da sergileyen Beckham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video binlerce beğeni aldı. Pankeki göğsüyle yumuşattı. Efsane futbolcu Beckham, tavada pişirdiği pankeki havaya atarak birkaç kez başarıyla çevirebildi ancak daha sonra pankeki tava ile tutamayan Beckham göğüs kontrolüyle pankekin düşmesini engelledi. Sosyal medyada viral oldu. Bekim'in pankekte sergilediği kısa gösteri sosyal medyada gündem oldu. Yorumlar 500. Ne hallere düştüm Ronaldo? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. ve diğer haberimize geçiyoruz. şehir yazısında yapısa bu 4 sıralan dört, dört çocuğun feryada yürek darlısı. Yıldız'da zırhlar lastiğinin patlama sonucu meydana gelen kazada ağır yarandıktan sonra tedavi altına olduğu hastanede on, 55 gün sonra şehit olan dört çocuk babası Piyade Osman Çavuş, Mesut Taşar İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dört küçük çocuğunun babalarının tabutuna sarılarak acı ve vedası yürekleri yaktı. Şehidin cenazesinde tabuta sarılan dört çocuğun feryadı yürek dağladı. 22 Şubat 2023 19:24 Iğdır'a zırhlı aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralandıktan sonra tedavi altında olduğu hastanede 55 gün sonra şehit olan 4 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 küçük çocuğunun babalarının tabutuna sarılarak acı vedası yürek yaktı. Iğdır'a 29 Aralık 2022 tarihinde Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı 5. Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. 12 askerin yaralandığı kazada durumu ağır olan Mesut Taşar, 33 Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 55 gün sonra şehit oldu. 4 çocuğu yetim kaldı. Ankara'da tedavi gören oğullarının yanında bulunan baba Tahsin Taşar ile anne Ceylan Taşar, şehadet haberinin ardından İzmir Buca'da bulunan Kozaç Mahallesi 282-8 sokaktaki evlerine geldi. Acılı anne ve babayı şehidin eşi kadar 34, çocukları Nur Hasret, 12, Işınsu, 10, Yunus Emre, 9, Ceylan Su, 5 ve aile yakınları ile komşuları karşıladı. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrağı asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu. Cenazede gözyaşları sel oldu. Şehit uzman Çavuş Mesut Taşar'ın Naşi Gazi Emir, 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamaya annesi Ceylan Taşar, babası Tahsin Taşar, eşi Kader, 34 çocukları Nur Hasret, 12 Işınsu, Su, 10 Yunus Emre, 9 Ceylan Su, 5 ile İzmir varisi Yavuz Selim Köşker, Ege Ordu Komutanı Kor General Kemal Yeni, siyasi parti temsilcileri. Belediye başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra şehidin akrabaları ve sevenleri uğurladı. Şehidin aile fertleri ayakta durmakta zorluk çekerken cenazede gözyaşları sel oldu. Baba bizi bırakma. Cenazede şehidin dört çocuğu babalarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Çocukların baba bizi bırakma diye bağırmaları yürek yakarken şehidin eşi Kader Taşar, annesi Ceylan Taşar ve babası Tahsin Taşar da tabuta sarılıp ağladı. Şehit piyade uzman çavuş Mesut Taşar'ın narşı, Gaziyemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere top arabasına konularak Kadifekale Kale Hava Şehitliğine götürüldü. Cenaze Töreninden Kareler Kaynak İHA Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Annesinin Vedas Yürek Dağı'da depremin hayatını kaybeden Taner Sabut toprağa verilmiş. Karamanmaraş Merkezi 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansının enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un Spor'un 49 yaşındaki sportif direktörü Taner Sabut son yolculuğuna memleketi İzmir'de uğranı. Savut'un cenazesinde spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişiyi bir araya getirirken Savut'un annesi Sema Savut'un cenaze arabasında Tabut'un başında olma veda yürekleri bakın nasıl dağladı. Annesinin vedası yürek dağladı. Depremde hayatını kaybeden Taner Savut toprağa verildi. 22 Şubat 2023 19.01 Ee, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz. İlk bunu ara verilen film gibi kedi kurtarma operasyonu düzenlendi değerli izleyenler Diyarbakır'da. Depremde bir bloğun yıkılma sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Garagia AVM'de yapılan kontrol yıkım. İçeride bir kedinin tecvil edilmesi üzerine durduruldu. Havadan helikopterle indirilen asker kediyi kurtarmak için binadan binalardan birinin üzerine indi. 2 ara verilen sitede Reveal izleyenler sonra haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çoğu 1980'lerde inşa edildi. Yapımında ate ateş tuğla kullanılan evler depremde dimdik ayakta kaldı. Diyarbakır'da Dijon Üniversitesi Mühendis Fakültesi İnşaat Bölümü ve Üniversitesi Doşan Doktor İdris Belirhanoğlu Ateş Tuğla veya mühendislik tuğlası olarak bilinen malzemenin daha dayanıklı ve en az kolon kadar yük taşıyabildiği değerlendirmesinde bulunmuş. Çoğu 1980'lerde inşa edildi. Yapımında ateş dola kullanılan evler depremde dindik ayakta kaldı. 22 Şubat 2023 18-12 Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi doçen Dr. İdris Fecirhanoğlu, ateş tuğla veya mühendislik tuğlası olarak bilinen malzemenin daha dayanıklı ve en az kolon kadar yük taşıyabildiği değerlendirmesinde bulundu. Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7 blik depremin ardından Diyarbakır'da çöken binalar arasında ateş tuğladan yapılan evlerin olmadığını belirten Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor İdris Bedirhanoğlu. Bu tuğlaların yük taşıma kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti. Ateş tuğladan yapılan evlerin depremi rahat bir şekilde atlatabildiğini ifade eden Bedirhanoğlu, beton kullanımı yaygın olmadığı dönemlerde evler yığma yapılıyordu. Bundan dolayı tuğulalarda sağlam olarak nitelendirilen ateş tuğulası dediğimiz dolu tuğulardır. Bu tuğulalara tabi mühendislik tuğulası da diyebiliriz. Yük taşıma kapasitesi yüksektir. Güklü bir beton kadar performans gösterebiliyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde ateş tuğulalardan evler yapılıyordu. Ana haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekran ve diğer haberimize geçiyoruz. Belabahçe'de ikinci Bruma krizi yaşandı Başkan Ali Koç'a tepkiler yağıyor. Belabahçe sezonun başında 1.4 milyon euro bedelle kiraladı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu eklediği Ustavo Hemikleri yolunu ayırmaya çalışıyor. Bu sezon daha beklenmeye karşılayamayan bir transfer politikasıyla yola çıkan başkan ve koç için çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı. Salgörderler bu sezonki transferler için yaklaşık 9-10 milyon liralık harcama yaptı. Fenerbahçede ikinci buruma krizi. Başkan. Ve değerli bu haberimizde tarikhaber.com ana haber bülteninin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlar atıkları bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha depremsiz bir Türk ülkeye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar. Diyelim son